Evet arkadaşlar, bu yeni çıkan bir boya. İsmini S ustasına soralım. Ben kendim hiç yapmadım. Turan abi kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Bu boyanın ismini alabilir miyim abi? Alabilirsin, antrasit. Bu ne içinde? Herhangi kum var değil mi bunun kum içinde? Kum var içinde. Bu bir nevi şeye benziyor değil mi? Bu sedef boya. Sedefli boya. İçinde kum var. Bana bunu böyle. Işte, Hep böyle mi yapılıyor kum o? Böyle yapıyor. Yani role filan yok. yok. Fırça. Tara. Tara nasıl? Fırça gösterebilir misin? Hmm. Su filan katılıyor mu? Yok. Su Suda katılıyor. Oo, Desene işin zor. Hayır. İşin Vay. çok zor değil mi? Çok zor. Vallahi... Bir, bir de düşün. Koca daire yapıyorsun. Ya yapacağız. Ne yapalım? Çıkarsa yapacağız. Aynen. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir böyle gösterelim. Eline sağlık. Güzel oluyor abi. abi. Ben mi oturayım? <gülüyor> <gülüyor> Bir de şu kolonu çekeyim de bakayım o kurumuştur. Ooo şahane olmuş. Cam gibi parlı ha. Resmen cam gibi olmuş. Zaten kurduğu değişiyor. çok güzel olmuş ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da hızlı kuruyor değil mi? Evet. Çok hızlı kuruyan bir boya. Doğru, doğru. Bu yeni Zaten çıkmış. Evet ben kendim bilmiyorum boyacıyım ama da hiç kullandım. Bunu yapmadım yani doğrusu. İlk kez gördüm burada. Değişik bir şey. Evet bu kadar.